Geçtiğimiz yıl kendi tarzını kendi yaratan herkesin ellerine sağlık. Yıpranan o marifetli elleri tek bir damlasıyla nemlendiren Nütrucina da ellerinize sağlık. Türkiye'nin bir numaralı el kremi Nütrucina Norveç formülü konsantre yapısıyla yoğun nemlendirme sağlar. Yıkama sonrasında bile nemi koruyarak ellerinize sağlıklı bir görünüm kazandırır.